Sevgili öğrencilerim, merhabalar. Şimdi bu videomuzda da e, dokuzuncu bölümün yani üçgende merkezler konusunun son konu testi. Burada iki tane konu testi hazırlamışlar dostlarım. Sonuncusunu çözüyoruz. İkinci konu testini gömüyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir odaklanma muhabbetini de ayarlayalım. Biraz daha şöyle ışığımızı da açalım gerekirse. Evet. 1. sorumuza bakalım. Neler söylemiş? Demiş ki ABC ikizkenar bir dik üçgen. Tamam. G ağırlık merkezi 6'yı vermiş. Buna göre x kaçtır diye bir soru soruyor bize. Şimdi bizim bileceğimiz şey şu. Eee ikizkenar dik üçgende hipotenüs 6 ise dik kenarlar bunun kök 2'ye bölünmüş hali. Yani sen 6'yı kök 2'ye bölersem 3 kök 2 çıkar bunlar. Hemen bunu bir yapıştıralım. 3 kök 2. Sonra bu G Ağırlık merkezi ise ağırlık merkezinden kenar ortaylar geçiyordu. Şurayı da 2'ye bölecek demek ki bu adam. Şurayı şöyle 2'ye böldü. Yani burası 3 kök 2 bölü 2 oldu arkadaşlarım. Şurayı silelim. Burası da 3 kök 2 bölü 2 oldu. Bizden de x'i istiyor. Bir de ağırlık merkezinin şu özelliğini hatırlayalım. Tabana 1 yani buraya k dersem. Açıya 2. X'e de 2K düşüyordu. Bu özelliği de hatırladığımız takdirde şimdi Pisagor yapıp şu dik üçgenden X'i bulabiliriz. Tabii ki Pisagor'u yapmayacağız arkadaşlar. Biz biliyorsunuz dik üçgende anlattık. Çoğu zaman e, özel dik üçgenler veriliyor. Bakın burada da şu özel dik üçgenimiz var. Benim hatırım için ezberleyin dediğim dik üçgen. Dik kenarlarından biri bir şey. E, diğer dik kenar bunun iki katı. Fark ettiniz mi arkadaşlarım? K'ya 2K gibi. Ya da A'ya iki katı gibi. Böyle biri diğerinin iki katı olduğunda hipotenüs için ne demiştim ben? Küçük olanın kök 5 katı olacak şu hipotenüs. Yani 3K dediğiniz yer aslında 3 kök 2 bölü 2'nin kök 5 katı. O da ne yapar? 3 kök 10 bölü 2 yapar dostlarım. Hemen 3'leri sadeleştirdim. Bakın k'yi ne bulduk? Kök 10 bölü 2 bulduk diyebiliriz. Tabii bizden 2 kyi istiyor bu adam. Çarpın bunu 2 ile... Hemen ikiler giderse kök on kaldı sorumun cevabı. Evet geldim ikinci soruya. ABC eşkenar üçgen. G ağırlık merkezi ise eşkenar üçgendeki ağırlık merkezinden kenar ortay geçiyordu biliyorsun ve eşkenar üçgende kenar ortay aynı zamanda yükseklik aynı zamanda da açı ortaydı buralar 30 30. Şimdi 6 ise burası tabana bir açıya 2'den buranın 3 olduğunu söyleyelim hemen. Bakın burada 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Burası 4 oldu. Bir de bu neydi? Kenar ortay. Yani şurası da 4 artı x'dir diyebiliriz artık. Peki bu eşkenar üçgende 60'ın karşısına 9 düşmüş. 30'un karşısına ne düşecek? 9'un köküçe bölünmüş hali düşecekti. Yani 3 köküç düşecekti. O halde 4 ile x'in toplamı 3 kök 3 olacak. Yazıyorum onu arkadaşım. 4 artı x eşittir 3 kök 3 olacak. Dolayısıyla x eşittir. 4'ü bu tarafa atarsam eksi geçer. 3 3 eksi 4 olur. Yani cevap Edirne'den çıkmış olur. Üçüncü sorumuz. Bakın şurada bir iç teğet çemberin merkezi çizilmiş şu dik üçgeni. Yani buradan geçen doğrular açıortay ortay olacak. Şurası 45 45 diye bölünecek. Sonra şurada bir diklikten diklik inmiş dostum. Hemen öklik çakalım. H kare 4 çarpı 9'a eşit. Yani H kare 36'ya eşit. Demek ki H 6 şurası 6 geldi. Bu açı biz kollarını görüyoruz artık. 6'ya 9. O zaman şu ayakları şu AD ile DC 6'ya 9 ya 6K'ya 9K diyebilirim. Hatta bunu sadeleştirelim 3'e bölelim. 2K'ya 3K diyebilirim bunlara ben arkadaşlar. Peki bizden nereye istiyor? AD'yi istiyor. Yani 2K'yı istiyor arkadaşlar. O halde biz hemen şunu yapalım. Önce bir Pisagor bağımsı yapalım burada. E, şuna bir X dediğimi düşünün şuranın tamamına. X kare eşittir 6'nın karesiyle 9'un karesinin toplamına. Yani X kare eşittir toplarsak bunları 117 yapar. X eşittir kök 117 yaptı. 117 de e, 13 ile kaçın çarpımı yapar? E, 13 ile 13'e bölsem 117'yi, 9 desem 90, 27 daha. Evet 9 13'ün çarpımıdır. Yani x eşittir kök 117 idi ya. 3 kök 13 çıktı x dediğimiz şey dışarıya. Peki bizden neri istiyordu bu? X dediğimiz yer 5k. 5k'yı biz şurada yazıyorum. 5k'yı. 3 kök 13 bulduk. Demek ki k eşittir 3 kök 13 bölü 5 yapar k. Bizden 2 k'yı istiyor. 2 ile çarparsam 6 kök 13 bölü 5 yapar. Yani Adana'dan gelir cevabı. Evet dördüncü sorumuz. Dik üçgeninde çevrel çemberin yarı çapı 3 birimdir. Şimdi defalarca söylediğimiz şey dostlar. Bir dik üçgende çevrel çemberin merkezi hipotenüsün tam orta noktasıdır. Çevrel çember dediğimiz şuydu arkadaşlarım. Şöyle hipotenüsün tam ortası çevrel çemberin merkezi. O zaman şurası yarı çap burası yarı çap. Çünkü yarı çapı 3 vermiş o yüzden buralar 3, 3 geldi. Toplam hipotenüs 6 çıktı. Bakın acyi soruyor X diyelim. Isagor yapıyorum. 6'nın karesi eşittir. 2'nin karesiyle x'in karesinin toplamına. 32 eşittir x kare çıktı. x eşittir 4 kök 2. Yani Bursa şıkkımız doğru cevap geldi. Evet 5. sorumuza bakalım. ABC dik üçgeninde ağırlık merkezi G'dir diyor. Demek ki şu ağırlık merkezi ise buradan inen doğru kenar ortay. Şurayı kesil, 2'ye böldü. Hatta dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yaptı. Bu da şu parçalara eşit geldi. Şimdi şuraya K'ya 2K diyelim biz arkadaşlarım K'ya 2K ağırlık merkezinin özelliği. Tabana bir açıya 2. 3K ise burası da 3K. Burası da 3K çıktı. Sonra başka ne diyor? ABD üçgeninin iç teğet çemberinin merkezi O noktasıdır. Bakın şu soldaki üçgenin İç değet çemberinin merkeziymiş. Demek ki burası açıortay ortay. Çünkü iç değet çemberin merkezinden açıortay ortay geçiyor. E burası ikiz kenar olmasından sebep 3K, 3K ya. Bu açıortay ortay kayı kuralından dolayı aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da kenar ortay oldu. Yani burası da X geldi dostlarım. Başka? Bize de X'i soruyor zaten. Hemen şuradan bir Pisagor çakalım. Bakın 9'un karesi 81 eşittir. 7'nin karesi 49 artı... 2x'in karesi yani 4x kare 49'u bu tarafa atalım 31 32 mi geliyor arkadaşlarım 32 galiba değil mi bir daha toplayayım 79 81 doğru 32 eşittir 4x kare 4'e bölersem 8 eşittir x kare x eşittir 2 kök 2 çıkar buradan yani cevabım Adana'dan geldi. Altıncı sorumuz ABC ikiz kenar üçgeninin ağırlık merkezi G noktasıymış. Madem ki ağırlık merkezi buradan inen doğru bir kenar ortaydır. İkiz kenar olmasından dolayı aynı zamanda yüksekliktir. Aynı zamanda da açıortaydır ortaydır. Onu da gösterelim. Kenar ortay olduğunda şöyle belirtelim arkadaşlarım. Buralar buraya eşit yani kesin. Şöyle hatta üç çizgi yapalım. Diğeriyle karışmasın. Şimdi şuraya bakın arkadaşlarım şurada bir x'i soruyor bize dc'yi şu 13 bana kopyayı verdi. Şimdi normalde pisagor yaparak bulacağım bunu ben iki tane pisagor yapacağım ama gerek yok. Bu sanki 5 12 13 üçgeni değil midir arkadaşlarım 5 12 13 üçgeni olsa yani şuraya 5 desem şuraya 12 desem. Sonra şurada da bakın 34'ten 25 çıksa 9, burası da 3 olsa arkadaşlarım. Şunu da sağladı mı? Bakın burası 12, burası da 12. Evet her şeyi sağladığı için yani birazcık çakallık yaptım arkadaşlar ben. 13'den hemen kopyayı gördüm. 5, 12, 13 olabilir mi diye düşündüm. 5, 12'yi yazdım. Burada da Pisagor'u yapıp 34'ten 25 çıkınca 9. 9 neyin karesi? 3'ün dedim. 3'ü buldum. Sonra baktım ki bu or kenar ortayı sağladım yani bu 12 iken burası da 12 oldu mu oldu. Hiçbir sıkıntı çıkmadığına göre demek ki burası 3, burası 12 yani x dediğimiz yer toplam 15'tir yapıştırdık. Yedinci sorumuz ABC üçgeninin ABC'nin diklik merkezi haş. Bakın şu haş diklik merkezi ise buradan gelen bu doğru bir kere yükseklik bu kesin. bir. Şu giden doğru ...devam eden, giden doğru da kesinlikle yükseklik... ...bu da 2... ...eğer ben CH'i çizseydim... ...bu da yükseklikti... ...neyse devam ediyorum... A, B, E... ...şu dik üçgeninde... ...iç teğet çemberinin merkezi O noktasıymış... ...demek ki bu bir açı ortay... ...bu bir açı ortay... ...yani burası da 15 oldu... ...bunları da söyledik... ...A, 6 e vermiş... ...şu dikliği 6 vermiş bize... ...yani bakın 30'un karşısına 6 vermiş... 90'ın karşısı 2 katı olacak 12 diyelim. Buna göre DE, X diyelim buna. DE kaçtır? Şimdi bakın şu açıortayı ortayı konuşsam. Hani burası 6 değil arkadaşlar. Kollarına bakın. 6 ile 12. Yani biri 2 katı var kollar arasında. O zaman ayaklarda da X'e 2X olmak zorunda. Biri diğerinin 2 katı olmak zorunda açıortayın ortayın özelliğinden. E şimdi bir de şunu biliyoruz biz öğretmenim. 90 30 sa burası toplamda 60 derecedir tamamı. 60 derecedir buranın. Peki 60'ın karşısı 30'un karşısındaki 6'nın 3 katı olacak. Yani şurası 6 3 olacak. O halde 3x eşittir 6 3 x eşittir 2 3 gelir. Sorumun cevabı da Adana'dan paketlenir. 8. sorudayız. ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G. O halde bakın bu, bu bir de muhteşem üçlüden buranın kendisi de buraya eşit diyebilirim ben artık. Sonra diyor ki ABD'nin ABD ağırlık merkezi de K'dır diyor. He. Demek ki bakın bu da bir kenar ortay şu üçgende. Yani şurayı kesin ikiye bölüyor. O zaman şöyle yapayım ben bakın hatta. Şu GD'ye 2K diyelim. Buradaki AG 4K olacak. Şimdi bu da kenar ortay olduğundan dolayı 4K'yı toplam 6K ya burası 3K 3K diye bölecek şuraya 3K bu araya da 1K kaldı diyebiliriz biz artık şimdi bu da K'da ağırlık merkeziymiş unutmayalım hatta şurası M'ye 2M olur bunu da yazalım sonra AB'yi 4 vermiş şurası 4 AC'yi 9 vermiş AC şuranın tamamı 9 verilmiş BKE doğrusal olduğuna göre BE şuranın tamamının uzunluğunu bizden istiyor arkadaşlarım şimdi bakalım neler yapacağız ee, şuradan da bir kenar ortayı çizsem diyorum ben hani içimden geldi şu kenar ortayı çizsem k'dan geçiyor ya burayı 2 2 iki diye ikiye bölecek e şurası hocam ikiz kenar üçgende bakın şunlar birbirine eşit muhteşem üçlüden ikiz kenar demiştik o zaman bu kenar ortay aynı zamanda yükseklik de olur öğretmenim Aynı zamanda açı ortay da olur öğretmenim. Bunları da söylemiş olalım bir. Peki başka neler geliyor buradan? Yükseklik, kenar ortay oldu. Ee, nereyi soruyordu bize? BE'yi soruyordu. Buranın tamamını soruyordu. Bakın şu adam şurası. Şuranın orta tabanı çıktı arkadaşlarım. Burayı da böylelikle burayı ikiye böldü ya. Hem de dik dik paralel oldular bunlar birbirlerine. O zaman burası da 2M'ye 2M olacak. Yani şu araya da bir M kaldı diyebiliriz biz. Bunun da M olduğunu gördük. E, paralelde bu buraya. MM dedik. Demek ki şuradaki parça buradaki parçaya eşit. Bunu da biliyoruz artık. E, evet başka. E, bu adam buraya da eşit. Demek ki burayı da ikiye böldü. 9 bölü 2. 9 bölü 2 diyelim buraya da. Şimdi gelelim Pisagor'umuza artık yapabiliriz buradan arkadaşlarım. A, 9 vermiş değil mi? Hemen şurada bir Pisagor yapalım. Burası 8, 9 ama yarısı olacak. Özel bir dik üçgen çıkıyor mu? Neyse bir devam edelim. 4'ün karesi 16. 9 bölü 2'nin karesi 81 bölü 4. Eşittir. E, X diyelim B'ye. X kare oldu. Buradan 4 kere 16 64. 81 ile 64'ün toplamı ne yapar? 85, 145 yapar. 145 bölü 4 geldi. X kare. Ee, bu da güzel bir şey çıkmıyor ama. Bir yerde bir hata mı yaptık acaba? Şuranın 1'e 1 olduğunu söyledik. 9 bölü 2'yi nasıl söylemiştim 9 bölü 2'yi? Bu adam da buranın da kenar ortayı. Olmaz ki ama 9 bölü 2 9 bölü 2 bölmez burayı. Sıkıntı orada arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım biz dostlarım. Orada bir hata yaptık biz. Şurayı şöyle bir daha konuşalım. Ee, diyelim ki şimdi şurası Toplamda 4M, 2M, 2M diye böldü. Bakın burası 2'ye bölündü, burası da 2'ye bölündü. O halde şu uzunluk, yani şuradaki bizim tamamı dediğimiz uzun. Ya şöyle yapayım, ben bunu hemen temiz bir kağıda çizeyim arkadaşlarım. Daha iyi olsun. Çünkü burada şimdi tam da göremeyebilirsiniz. Şurada bir temiz kağıda çizeyim, daha rahat çözeyim. Tamam mı? Siz daha iyi anlayın. Burası çok şekil karıştığı için göremeyebilirsiniz. Şurası G. Şurası da K. Tamam. Şöyle yaptım arkadaşlarım. Şöyle biraz daha oh, çok mu büyük çizdim ya. Hemen küçültürüz, Sonra büyütürüz tekrardan. Ne olacak? Şöyle küçülttüm. Evet. Bakın şimdi şöyleydi olayımız. Şimdi şurası K buranın ağırlık merkezi olduğu için şuraya A'ya 2A dedim. Ee, sonra bu çizdiğim doğru hem yükseklik hem de kenar ortay olduğunu söyledik. Burası da zaten ikiye bölündüğü için bakın bu buna paralel oldu. Yarısı olmak zorunda. Şimdi buranın tamamını 9 vermiş ya bize. Burası 9/2 olacak. Hatta K ağırlık merkezi olduğu için burası 3/2'ye 6/2 şeklinde tabana bir açıya iki şeklinde bölünmüş olacak. Bakın şurada bir Pisagor bağıntısı var hemen. Onu konuşalım. Bu 4'ün yarısı, bu 3'ün yarısı demek ki burası 5'in yarısı olacak. 5 bölü 2. Şimdi 2A'yı şuraya yazıyorum. 2A'yı 5 bölü 2 bulduk. Bizden ne istiyordu? Buranın tamamı. 4A demiştik buranın tamamını hatırlarsanız. 2 ile çarpım bunu. 4A eşittir 5 çıktı. Yani sorumuzun cevabı Adana'dan geldi arkadaşlar. Şimdi büyütelim tekrardan. Evet devam ediyoruz. 9. sorumuzdayız ABC dik üçgeninin ağırlık merkezi G'dir diyor hemen buradan aşağıya bir kenarortayı devam ettirirsem tabana bir açıya 2'den burası 1 santim olur muhteşem üçlüden 3 üç ya burası burası da 3 burası da 3 olur şimdi Pisagor çakalım 6'nın karesi eşittir x kare artı 2'nin karesi 4 x kare 32 yapar x eşittir 4 kök paketledik İç diyet çemberi çizilmiş arkadaşlarım. Bu neydi? Açı ortayların kesim noktası. Değil mi? Demek ki şu bir açı ortay. Bunu uzatırsam. Açı ortay. Şuraya bir diklik indirdim. Buraya bir diklik indirdim. Bunlar 45-45 oldu ve bakın 90'ın karşısı 3 ise 45'lerin karşısı 3-3. Aynı şekilde burada da 3-3 dedik. Sonra BF'yi 4 vermiş. Burası 4. Hatta e, dondurma kuralımdan çemberde Uzunluk konusunda anlattığım. Çizilen iki teğet birbirine eşitti. Burası da 4. Burası x ise burası da x olacak arkadaşlarım. Şimdi gelin şurada Pisagor yapalım büyük üçgende. Bakın 7. Acaba 7, 24, 25 olabilir mi diye. Buranın 24 olması için x'in 21 olması gerekir. Peki x 21 olduğunda burası 25 oluyor mu? Oluyor. O zaman 7, 24, 25'i sağladı. Demek ki x 21 geldik buna diklik merkeziymiş arkadaşlarım d noktası o zaman buradan geçen şu doğru 90 derece bc'ye 6 vermiş burası 6 eksi x olmak zorunda buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor şimdi ben burada pisagor yapacağım iki tane şurası 90 derece ya bir diyeceğim ki 3'ün karesi 9 eşittir h kare artı x kare h kare artı x kare diyeceğim bir de şuradan pisagor yapacağım 5'in karesi 25 eşittir h kare artı 6 eksi x'in karesi diyeceğim. Ve bunları bakın arkadaşlarım birbirinden çıkarttığımda 25'ten 9 çıkarsa 16 eşittir. h kareden h kare çıktı 0. Bir de şunu yazalım 6 eksi x'in karesinden x kare çıkacak. Hatta 6 eksi x'in karesini açarak yazalım. Birincinin karesi ikincinin karesi birincili ikincinin çarpımının iki katı budur. Bundan da x kare çıkacak eksi x kare. Ve şu x kareler de gitti bakınız arkadaşlarım. Şimdi eksi 12x'i buraya artı 12x olarak atalım biz. Artı 12x bu tarafa gelsin. 16'yı da bu tarafa eksi olarak atalım. 20 olsun burası. Demek ki x eşittir 20 bölü 12 hatta 4'e e bölelim. 5 bölü 3. Yani cevap Edirne'den geldi. Evet. 12. sorumuz. ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezi O noktasıdır. Ve Çemberin yarı çapı da 5 birimdir diyor. Şimdi çevrel çemberin yarı çapı neydi arkadaşlarım? Şu köşelere çizdiğimiz doğrular bizim yarı çap dediğimiz doğrulardı 5'miş bunlar. Aynı zamanda bir de kenar orta dikmeydi. Kenar orta dikmelerin kesim noktasıydı bu. Demek ki bu x dediğimiz uzunluk tam kenarın ortasından çıkan bir uzunluk. AB'yi de 4, 4 diye vermiş yani AB'yi toplam 8 vermiş 4, 4. O zaman x 3, 4, 5'ten 3 geldi diyebiliriz. Evet 13. sorumuz ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezi O. Dış teğet çemberinin merkezi O noktasıymış şurası. AC daha büyükmüş AB'den tamam. AC daha büyükse şuradaki açımız daha büyük bir açıdır. Şuradaki açımız küçük bir açıdır. Bu küçük bu büyük bir açıdır arkadaşlarım. Büyük açının dış açısı daha dar bir açıdır arkadaşlarım. Daha küçük bir açıdır Buna göre OBC'nin OBC'nin en büyük tam sayı değeri kaç derece olabilir diye bir soru sormuş bize. Şimdi normalde bunlar eşit olsaydı 45 45 olurlardı, değil mi? 45 45 diyebilirdik bunlara. Ama bu daha büyük olduğu için buna 46 deyip buna da 44 diyebilirim ben dostlarım. Bu 46 bu da 44 olabilir. Peki 46'nın dış açısı ne olabilir bu durumda? 134. 134 de 2'ye bölünürse 67 67 şeklinde alabileceği en büyük tam sayı değerini bulabiliriz. Evet 14 G ağırlık merkezi demiş. Şimdi alanını soruyor bize şöyle bir kural var arkadaşlarım. üçgende alanda göreceğiz bunu daha çok ama ağırlık merkezinden üç köşeye çizilen doğrular varsa burada 3 üç tane üçgen oluşur. Bu üç üçgenin de alanı birbirine eşittir. Şimdi biz 3A'yı bulabiliriz. 3A neye eşittir? Dik üçgenin alanı neydi? Dik kenarları çarp 2'ye böl. Yani 36 çıktı 3A. O zaman 3'e bölersem A 12 geldi diyebilirim. Evet son sorumuzmuş arkadaşlar bu da. Hemen bakalım. ABC üçgenin diklik merkezi P noktasıdır. Şimdi ABC'nin diklik merkezi P noktasıysa buradan şunu anlarız biz. Bu üçgen... Üçgenin dışında olduğu için geniş açılı bir üçgendir. Hangi açımız geniş açıdır? Hangi açının arkasındaysa diklik merkezi o açımız geniş açıydır. Peki bu geniş açı demek 90'dan büyük. Bize de A, alabileceği tam sayı değeri en az kaç olur diye soruyor. Şimdi normalde açı kenar bağıntılarında biz ikisini diyebiliyoruz? İkisinin toplamı 11 ile ikisinin farkı 1 aralığında. Ama bir de geniş açı olmasını konuşacağız dostlar bunun hemen. Diyeceğiz ki... Tam 90 olsaydı burası x kare eşit olurdu 36 ile 25'in toplamına. Ama 90'dan büyük geniş açı olduğu için demek ki x kare de büyük olacak bunların toplamından. Yani ne yaptı? 55, 61'den. O zaman x büyüktür. Kök 61. Şimdi 61 yaklaşık olarak nedir diye konuşalım arkadaşlarım. 64 olsaydı 8 49 olsaydı 7 diye çıkart. Demek ki 7 ile 8 arasında bir değer. 7.2 diye salladım. Demek ki x... 7.2'den büyük. Ne olabilir 7.2'den büyükse? 8 olabilir en az dik. Evet arkadaşlar bunu da bitirdik. Bir sonraki videomuzda 10. bölüme geçeceğiz inşallah. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.